Merhaba sevgili terazi burçları Mart 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili teraziler Ocak ve Şubat ayları retroların etkisiyle beraber ve sert dolunaylarla beraber artık arkamızda kaldı yavaş yavaş bahar aylarını hissetmeye başlayacağımız Mart ayına giriş yapıyoruz. Bu ay balık ve başak aksının etkili olacağı bir ay. Bu da özellikle sizin haritanızda sağlık, şifa, düzen kurmak ve çalışma ortamı ve rutin oluşturmakla alakalı konuları tetikliyor olacak. Şimdi Mart ayı gündemine geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa kanalıma abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi bakalım Mart ayında sizleri neler bekliyor. 2 Mart tarihinde balık burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek sevgili Terazi burçları. Bu yeni Ay aynı zamanda jüpiterle kavuşumda olduğunu görüyoruz. E, bu yeni ay sizin haritanızın 6. evinde etkili. Demek ki yeni bir işe giriyorsunuz, bir düzen kuruyorsunuz, hayatınıza bir rutin katıyorsunuz sevgili Terazi burçları. Belki birçoğunuz spora başlıyor olabilir, diyete başlıyor olabilir, yeni bir çalışma ortamına veya yeni sorumluluklara dahil oluyor olabilir. E, burada bir bir düzen oluşturma gündemi var. Özellikle Jüpiter'in de burada olması birden fazla konuyla aynı anda meşgul olmanız, birden fazla e, hayat e, mücadelesiyle aynı anda uğraşıyor olmanız ve bunların sizin için çok keyifli uğraşlar olması, hepsinin hakkından gelmeniz gibi bir durumu da işaret ediyor. 3 Mart tarihinde Mars, Plüto ve Venüs Plüto kavuşacak Oğlak burcunda. Bu kavuşum önemli. Mars ve Plüto zaten Mart ayında birbirleriyle çok senkron şekilde ilerliyorlar. Bu kavuşumla beraber özellikle 4. ev konularında ev, yuva, aile temalarında Ciddi bir dönüşüm var sevgili terazi burçlarım. Evet bir taraftan düzeniniz değişiyor. Yeni bir düzen inşa ediyorsunuz. Bir taraftan da ev yuva, hane alanınızda bir takım gündemler ortaya çıkıyor. Belki birçoğunuz taşınıyorsunuz. Belki ailenizle alakalı önemli değişimler var. Evinizde önemli bir tadilat süreci var. Belki aileye yeni üyeler katılıyor veya aileyle geçirdiğiniz zaman daha kaliteli hale gelmeye başlıyor. Zaman zaman çatışmalar ve tartışmalar olsa da bir şekilde uyumun ve ahengin sağlanacağı bir süreç olacak gibi gözüküyor. 3 Mart tarihindeki bu etkileşimle beraber. 5 Mart'a geldiğimizde Güneş-Jüpiter kavuşumu var. Balık burcunda yine 6. evinizde etkili olacak. Bu etkileşim özellikle hayatınızı bir rutin oluşturma noktasında odanızın... Çok pozitif şekilde ilerleyeceğini gösteriyor. Sağlık anlamında, günlük tempo anlamında çok şifalı bir süreçte olacaksınız. Belki size yardımcı olacak insanlar hayatınızda yer edinmeye başlayacak. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz veya iş yerinizde terfi alabilirsiniz, takdir görebilirsiniz, sorumluluklarınızı kolaylıkla halledebilirsiniz. Belki patronlarınızın gözüne girebilirsiniz. Bu tarz etkileşimler var veya yeni projeler için parlak fikirlerde bulabileceğiniz bir süreci işaret etmekte güneş jüpiter kavuşumu e, dediğim gibi temponuz yoğun ancak e, severek yapıyorsunuz, keyifle yapıyorsunuz ve aynı anda birden fazla konuya odaklanabiliyorsunuz. E, burada da tabii ki dikkatleri üzerinize çekme ihtimaliniz söz konusu. 6 Mart'a geldiğimizde Mars kova burcuna geçerken Venüs de kova burcuna geçiyor ve Mars Venüs tabii ki kova burcunda kavuşuyor. Evet e, buradaki etkileşim 5. evde önemli bir başlangıcı tetiklemekte sevgili teraziler. Bu da belki birçoğunuz için bir aşk, yaratıcı bir proje. Çocuk haberi, çocuk gündemi veya e, sahnede olduğunuz, göz önünde olduğunuz bir durumu işaret ediyor olabilir. Sanatla veya hobilerinizle alakalı bir gündem de ortaya çıkabilir. Tabii ki en basit anlamıyla hayatınıza yeni bir aşk girebilir sevgili burçları Mart ayının hemen başlangıcı itibariyle çok tutkulu, çok heyecanlı bir ilişki olabilir. Sizi heyecanlandıracak gelişmeler var. Belki yeni projeler teklif ediliyor size. Belki kendi farkınızı, özelliklerinizi parlattığınız bir alanda ve buradan artık yükselmeye başlıyorsunuz ve insanların da Dikkatini çekiyorsunuz. Ee, ve tutkulu bir girişimin de başlangıcında gibi gözüküyorsunuz açıkçası bu kavuşum enerjisiyle birlikte. Evet devam ettiğimde 10 Mart tarihinde Merkür Balık burcuna geçiyor. Kova burcundaki transitini tamamlayarak Merkür'ün de 6. evinize geçmesiyle beraber özellikle zihninizin de daha çok günlük tempolarınıza odaklandığı bir süreç var. E bu süreçte eğer sağlık problemleri yaşıyorsanız şifalandırmak istediğiniz alanlar varsa organize olamıyorum veya kilo vermek istiyorum veyahut e, işlerime yetişemiyorum gibi kaygılarınız varsa bunları tolere etmek adına yeni fikirler, yeni projeler belki e, destekler göreceğinizde bir süreci aslında görüyoruz. Merkür'ün e, bu geçişiyle birlikte e, güneş de hala hazırda burada ilerlerken e, hayatınızda artık işlerinizi daha sağlam bir şekilde organize edeceğiniz İşler, durumlar, olgular ortaya çıkmaya başlıyor gibi gözüküyor açıkçası. 13 Mart'a geldiğimizde Güneş Neptün kavuşuyor yine 6. evimizde. Burada özellikle büyük bir şifa enerjisinin çalışacağını söyleyebilirim. Bir sağlık probleminiz bu kavuşumla beraber şifalanabilir veya burada bir teşhis konulabilir. Sorunun ne olduğu tespit edilemiyorsa şayet bu konu aydınlığa çıkabilir. Bununla beraber bir hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz sevgili terazi burçlarım. Belki bir işe girmek istiyordunuz, belki iş yerinizdeki pozisyonunuzla alakalı sizi mutsuz eden bir takım konular vardı. Bu alanda hayalleriniz vardı, umutlarınız vardı, hedefleriniz vardı. Dediğim gibi özellikle otorite figürlerinin dikkatini çekeceğiniz ve o kişilerin sizi hayalinizi bir adım daha yaklaştıracağı bir ay olabilir Mart ayı. Bu bağlamda... E Bilhassa baba veya patron figürlerinin dikkatini çekiyor gibisiniz ve bu kişilerin desteğiyle, bu kişilerin size arka çıkmasıyla beraber de aslında hayatınızı daha net bir şekilde organize etmeye başlıyorsunuz. Çünkü artık sizde ne istediğinizi biliyorsunuz, ne istediğiniz konusunda netsiniz ve böyle olduğunuz zaman zaten sistem size cevapları daha sunmaya başlıyor gibi gözüküyor açıkçası. 17 Mart'a Merkür Uranüs karesi var. Bu kare görünüm biraz tabii ki iletişimde dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Özellikle iş ortamında beraber çalıştığınız kişilerle kurmuş olduğunuz diyaloglarda biraz daha temkinli olmaya gayret gösterin. Maddi riskler almayın derim. Borç vermeyin, kefil olmayın veya birilerine taahhütte bulunmayın. Sonrasında belki durum sizi sıkıntıya sokabilir gibi gözüküyor. Aynı zamanda kimseye destek olmayın dediğimiz gibi kimseden destek de beklemeyin arkadaşlar. Çünkü burada beklentiler çok da karşılığını bulamayabilir gibi gözüküyor açıkçası. Evet 18 Mart'ta Başak Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay önemli bir dolunay. Gökyüzünde bir uçurtma açık kalıbı oluşacak. Ee, çok keyifli açıları var. ile Kuzey Ay düğümüyle çok güzel açıları bulunan bir dolunaydan bahsediyoruz. Aynı zamanda Lilit ile de bir karesi var. Ee, burada e, tabii ki Lilit karesine baktığımız zaman özellikle fikirlerinizin, yanlış düşünce tarzlarınızın e, yanlış şeyi bitirmeye yönlendirme ihtimali var sizin. Burada düşünce yapınızı biraz değerlendirmeniz gerekebilir veya yeni tanıdı, tanıdığınız insanlara çok fazla güvenmemeniz gerektiğini, biraz da yabancı uyruklu veya yeni tanıştığınız farklı kültürlerden geldiğiniz insanlarla alakalı bir takım problemler olabileceğini gösteriyor. Ancak bunun yanı sıra içsel anlamda bir büyüme, ferahlık, ruhsal olgunluk seviyesine erişiyorsunuz. E, bu dolunay enerjisiyle beraber gerçekten spiritüel olarak çok büyüdüğünüz, artık bazı şeylerin neden yaşandığının farkına vardığınız, kayıplarınızın e, neden olduğunun, e, tekamül sürecinizin nasıl ilerlediğinin farkına varmaya başladığınız ve kaybettiğiniz maddi manevi şeylerin size farklı şekillerde geri dönüşünü gözlemlediğiniz ve bunun farkına vardığınız. En önemlisi farkındalık dolunayı olacak. Bu dolunay sizin için oldukça önemli gerçekten e, kafa açacak, e, kalp açacak bir dolunay olacaktır. Sizin adınıza sevgili terazi burçları e, bu dolunay e, güzel çalıştırılması gereken bir dolunay. Evet, 21 Mart tarihinde Merkür Jüpiter kavuşuyor. Yine Balık Burcu'nda sizin 6. elinizde çok önemli bir teklif, fırsat ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Dediğim gibi bu bir iş teklifi olabilir, e, bir yardımcı olabilir, e, bir iş arkadaşınızla alakalı haber alabilirsiniz. Günlük hayatınızı etkileyecek güzel, keyifli bir haber alma ihtimaliniz yine bu tarihte mümkün gibi gözükmekte. Keza 26 Mart tarihinde de Merkür Plüto üçgeni var. Burada özellikle ev yuva hanenizde yaşanan dönüşümün aslında iş hayatınızı da pozitif yönde etkilediğini fark ettiğiniz, belki size hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda yardımcı olacak insanların varlığını gösteren bir etmenden de bahsetmekteyiz. Evet ayın sonuna yaklaşırken 27 Mart tarihinde Merkür Balık Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Koç Burcu'na geçiyor. Artık yavaş yavaş bahar enerjilerini hissetmeye başlıyoruz. Merkür'ün Koç Burcu geçişi tabii ki önümüzdeki ay gündeminizin daha çok ikili ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar alanına yöneleceğini göstermekte. Ve 28 Mart tarihine geldiğimizde Venüs Satürn Kova Burcu'nda kavuşacak sevgili terazi burçları. Bu kavuşum sizin haritanızın 5. evinde etkili. Çok ciddi bir aşk, çok ciddi bir proje. Sizi hem heyecanlandıran hem de sorumluluk yükleyen bir konunun gündeme gelmesi söz konusu gibi gözükmekte. Ee, burada ciddi bir başlangıç enerjisi var ve sorumluluğunu artık üzerinize almanız gerekecek gibi gözüküyor. Ancak aynı zamanda size çocuk gibi hissettiren, mutlu hissettiren, keyifli hissettiren bir e, projeden bahsediyoruz. Belki bu bir aşk, belki çocuk, belki de e, bir Hobinizi veya bir yeteneğinizi ön plana çıkarmak olabilir. Evet Mart ayının enerjileri bu şekilde. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusal hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşça kalın.